Merhaba arkadaşlar bugün ikinci video olacak biraz mikrofonu açayım onu söylemişsiniz Şimdi bu Twitter'ın kurucusunun ilk tweetini satma konusuyla ilgili biraz da derinlemesine bir video hazırlamak istiyorum Yani çok çok derinlemesine değil daha iyileri gelir hiç sıkıntı değil Şimdi sadece buradan Twitter kurucusu diyor ki haberlerde tweetini 2.5 milyon dolara sattı Ama yani ne yazık ki bunun Teknik kısmı ile ilgili çok bir şey yok internette yani Türkçe kaynaklarda. O yüzden bunu biraz açalım dedim. Şimdi e, web 2'den web 3'e geçerken hep konuştuğumuz bir şey YouTube'da web 3 de var. Ona bakın. Aykut Palcı ile yaptım. Şimdi şunu diyoruz. Web 2 insanları sosyal olarak birbirine bağladı. Yani Diyelim ki siz Ebru sanatıyla bir şey ürettiniz. Bunu Yeni Zelanda'dan biri beğeniyor. Size sosyal olarak bir motivasyon sağlıyordu ya. Web 3 aşamasında bu finansal motivasyona dönecek ve dünya finansal olarak birbirine bağlanacak sosyalin ötesinde. Bunun ilk etkilediği kişilerden biri de işte bu influencerlar veya fenomenler olacak bu bizim için niye önemli? Şu açıdan bizim dedim yani ve küçük geliştiriciler için niye önemli? Şundan dolayı önemli. Bir teknolojiyi sadece o teknolojiye ilk sahip olan bizim gibi yazılımcıların kullanmasının bir anlamı yok. Önemli olan ikinci aşamada yani e Mesela Facebook'u düşünün. Facebook'u tutturan şey neydi aslında? Flört modü modeliydi. Ya yani insanların oradan e, sevgililerini veya evleneceği insanları bulabilmesi kulakta, şey toplumda kulaktan kulağa yayılmıştı. İkinci aşamaya geçmişti. Facebook'u sadece yazılımcılar, bilişimciler kullansaydı bir tetikleme olmazdı. Web3'te de tetiklemeyi sağlayacak şeylerden biri bu NFT teknolojileri. NFT teknolojisindeki olay nedir? Şudur. Aslında e, Dijital kimliğiniz internette gitgide Daha farklı bir boyuta geçecek Yani eskiden dijital kimliğinizin Parçası neydi? Sosyal ağlardaki Sayfalarınızdı değil mi? Onun dışında Artık bir işte şuradaki Gördüğünüz polkadot gibi veya Metamasklar, algo Gibi artık tarayıcınızda Bir cüzdan olacak ve sitelere cüzdanınızla Girmeye başlayacaksınız. Bu da yine Bilişim tarafı. Onun ötesinde bu dijital kimliğinizi oluştururken sahip olduğunuz bazı koleksiyonlarla belki o dijital itibarı yakalayacaksınız veya bunun üzerinden bir kimlik inşa edeceksiniz. Bu noktada da NFT'ler ortaya çıkıyor. Yani diyor ki bu tarz projeler bugün SENT'i inceleyeceğiz. Diyor ki sen tweetlerini böyle bir anı gibi... Dijital bir sanat eserine dönüştürebilirsin. Bir sertifika gibi yapabilirsin ve bunu satabilirsin diyor. Bunun için de çeşitli pazar yerleri kuruluyor. Bu sen sadece Twitter için. Tweetler için bu ileride artar muhtemelen. Twitter'ın kurucusunun buna ilgi göstermesi de çok anlaşılabilir bir şey aslında. Çünkü Twitter'ın kurucusu hatırlarsınız belki Vine projesine de sonra almıştı. Daha Vine projesi ilk sunumundayken Amerika'da zaten satın alıyordu. Daha sonra da Vine Twitter'la beraber gitti. Çünkü Vine'daki mantık da aynıydı. Yani birkaç saniyede bir şey üret. Veya 140 karakterle bir şey üret toplumu etkileyen. Yani. Bu bir sanat olarak görünüyor. Dijital sanat olarak çekti. Orsi'nin kafasında ve bu da aynı mantıklı oluşan bir şey. Bir tür dijital sanat. Peki nasıl oluyor? Sistem nasıl işliyor? Onu söyleyeyim. Şimdi sanat'e girince şuradan e, sign in diyorsunuz. Sign in deyince sizin Twitter'ınızdan bazı izinleri alıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü Başka birinin Twitter'ını mesela ben atıyorum Trump'ın tweetini buraya yapıştırdım ve satmaya çalıştım. Bunu engellemek için Twitter'la giriş yapıyorlar. Her platformda bu olmak zorunda mı? Değil. Bunların mantığı bu. Giriş yaptıktan sonra ben mesela giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra mesela şöyle diyelim benim bir tweet'imi alalım. Göstereyim. öyle mesela şu tweeti alalım buraya yapıştırınca diyor ki tamam ben bunu oluşturdum diyor satmak istiyor musun diyor tweet at diyor bunu satmak istediğini tweet at atmasanız da olur şu artık benim linkim tamam şimdi bunu gizli sekmede açalım Yani şeyden gidecek mi daha açıyorum? Giriş yapılamamış gibi göstersin diye. Bakın diyor ki, Connect your account, hesabınızı bağlayın diyor. Bu sizinse. Ben burada şunu istiyorum. Mesela bu Twitter birisinin biri gördü diyor ki, 10 dolar teklif veriyorum. Burada diyor ki, Giriş yapın, o teklifte bulunmak için. Hani bu göstermek için açtım burayı. Şimdi gelelim. Ben mesela başka birinin tweet'ini satın almaya çalışayım. Giriş yaptım hesaptan. Şimdi mesela buna 10 dolar teklif vereyim. Teklif verince en az diyor ki 550 dolar. bu kadar teklif vereyim, offer diyeyim. Teklif verince açıyordu kapattım. Ha MetaMask açıyor. Ya MetaMask dediğimiz şey ne? Bunu bilmiyor olabilirsiniz. MetaMask Ethereum'la etkileşimde olan bir cüzdan. E, Kron tarayıcısında bir cüzdan yani. Mozilla'da da oluyor muhtemelen. Bakmadım. Sizin cüzdanınız burada var. Şu an içinde sıfır Ethereum var. Yani, Ethereum. Peki buraya nasıl para atabilirsiniz? Mesela bir borsadaki cüzdanınızdan buraya para atabilirsiniz. Ben daha çok Polkadot projelerinde çalıştığım için Ethereum cüzdanında bir şey yok. E, buraya para attıktan sonra... E, Çıkıyor ve siz buna imza dediğinizde normalde ne oluyor? Artık satın almış ol şey teklifi vermiş oluyorsunuz. Bakın burada diyor ki işte e, bu termaandaki gezici ücretleri var ya ücret ödüyemenin para olmadığını söylüyor. Yani para olsa alacak. Sonra teklifte bulunuyorsunuz. Teklifte bulununca satın almıyorsunuz. Sonra teklifte bulunduğunuz kişi bu teklifi kabul ederse diyelim ki kabul etti. Yani siz bir şey koydunuz, bir resminizi, biri de 10 dolar teklif verdi Twitter'ınıza. Artık o tweetin sertifikalanmış hali 10'da oluyor, onun koleksiyonunda oluyor. Bu siteye girip birisi onun koleksiyonunu incelediğinde kimden ne aldığını görüyor. Bunu neden yapar? Bir, para kazanmak için. Yani siz der ki bu tweet ileride bunun sertifikası daha da değerlenir. Ben bunu 3'ü alır, 5'e satarım. Bir, bunun için yapar. İki, manevi bir sebeple alır. Yani bunun hatırası var. Bu bende olsun. Mesela Elon Musk'ın bir tane tweetini alayım diyebilir. Elon Musk'ın da var tweetleri istedi. 3. Satın aldığı kişiyle arasında bir bağ kurmak için. Yani burada biraz da sosyal etkilerine odaklanıyorum. Mesela bir kişinin 1 milyon takipçisi var. Bir takipçisi diyor ki senin bir tweetine işte 50 bin dolar verdim aldım. Artık o fenomen için o takipçisi önemli biri haline geliyor ya. Bu Mottodan bahsediyorum biraz da o da bizim için önemli ve buç kırılmalarında Heh. sonra e, Bu kişi satın aldıktan sonra henüz ben bir şey satmadığım için çıkmıyor ama şöyle bir şey oluyor e, Siz buradaki parayı iade et diyorsunuz yani bana ödememi yap diyorsunuz ödememi yap yine sizin metamask cüzdanınızla etkileşime geçip buraya ödemeyi yapıyor ne kadar ödüyor? %95'ini ödüyor. %5'ini de sistem için alıyor. Peki buradaki veriler nerede saklanıyor? Benim okuduğum kadarıyla matik ismi verilen blok zincir altyapısında saklanıyor. Matik blok zincirinde artık o tweet yazılıyor. Tweet yazılmış oluyor. Blok zincirin özelliği neydi? İşte değiştirilemiyordu, silinemiyordu veriler. O, o anlamda orada oluyor. Peki nasıl oraya kaydediyor? Tweet'in işte, tweet atıldığı zamanı, işte Unix e işletim sistemine göre zaman damgasını, e, Twitter atan kişinin id'sini, tweet'in id'sini falan bunlardan bir metadata oluşturuyor. O metadatayı e, blok zincire yazıyor. Dolayısıyla bu biraz teknik bazıları için belki gelebilir ama şunu anlatıyorum. Orada e, onun orijinal olduğuna e, kaynak gösterecek bazı şeyler yapıyor. Bu sistem böyle çalışıyor. Tweetlerinizi bu şekilde satabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Elon Musk'ın tweetleri var. E, tekliflerde örneğin buna daha 3 dolar birisi teklifte bulunmuş. Bunlar artacaktır. E, peki bir tweet burada satıldı diyelim. Başka bir blok zincirde, başka bir projede sertifikalanıp satılabilir mi benim gördüğüm kadarıyla satılabiliyor bir de burada ERC721 diye bir standart kullanılıyor ama o çok teknik onu ayrı bir video çekelimiz kafası çeşmesi teknik olmayanların onun da özelliği şu işte ethereum altyapısında bir saklama oluyor buralarda ücretler şu an bu sitede ücret yok ya mesela matikaat yapısında saklarken bazılarında daha saklarken bir ücret ödüyorsunuz. Mesela az önce ben fotoğrafı blok zincire yazan bir proje inceledim onu da youtube kanalında çekeriz. Yani 18 dolar ethereum ağına kaydetmesem bile sadece o sitenin kendi sistemine kaydetsem 18 dolar benden ücret istedi. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bizim için önemli bir şey yani web 3 ok çalışan insanlar için önemli bir şey çünkü hiç teknolojiyle yazılımla daha doğrusu alakası olmayan kripto paralarla hiç alakası olmayan kitleleri sisteme çekebilecek bir buluş yani web 3'e çekebilecek bir buluş NFT sosyal etkileri çok önemli o yüzden bakalım neler çıkacak beraber göreceğiz.